Yaşıyorum her gün, her günüm senin olsun ömrüm Yeni ben sana gördüm, öldüğünde her şeyi gördüm Seni göremeden yüzle gömüldüm, ellerin amucumda görüldüm Son kez bana gülümse sen öldüm, içindeki izin daha düştüm Göğüslerimde yaşıyorum her gün, her günüm senin olsun ömrüm Yeni ben sana gördüm, öldüğünde her şeyi gördüm Seni görmeden yüzle gömüldüm, ellerin İçimde çizimde düştüm Sorumda sen, aklımda sen Asla vazgeçmem, direniyorum içimde yok, geldin yine beni görmezsen Göremiyorum, içimde yok Hayat uzun bir yol Uzun bu yoldan dönemiyorum Gerçekler yüzümü kör ediyor Tükeniyor, içimde yok Ama sakın geri dönme Umudum yok, yarınlar boş, sandım güveneyim hep sende Hayal kırıklıklar üzerimde, affedemem kal işlerimde Kalbim kalır pisinde, geleceğim her şeyin üstünde. Gözlerimle açıyorum her gün, her senin ben sana gördüm, öldüğümde her şeyi gördüm Seni göremeden yüzle gömüldüm, ellerin avucunda görüldüm Son kez bana sen öldüm İçimdeki izin düştüm Gözlerimde yaşıyorum her gün Her günüm senin olsun ömrüm Yenildim ben sana gördüm öldüğünde her şey gördüm Seni görmeden üzerine gömüldüm Ellerin avcumda yürüldüm Son kez baygülümse sen öldüm İçimdeki izin düştüm Asla vazgeçmem Geriye dönersen bitmeyecek bir yanım tuzak, yanımda uzak Kaderime ben boyun eğmeyeceğim Üzerime kaldı bütün anılar Baharda tüm anılar Kapandı üzerime benim kapılar Açamam malum yok Aklımda sen, sonunda ben Sana geri dönmeyeceğim Uzakta dur, kalbim yokuş içimdeki acılar dinleyecek Bilsem de her ne kadar sevmediğini istemem artık dönme geri İstemem artık dönme geri Her, gün, her günüm senin olsun ömrüm Yeni indeyim ben sana gördüm Öldüğünde her şeyi gördüm Seni göremezim Her şey gördüm Seni görmeden yüzüne gömüldüm Ellerin avucumda yürüldü Son kez bana gülümse sen öldüm içimdeki izin düştüm ben Gözlerinde yaşıyorum her gün Her günüm senin olsun ömrüm Yenildim ben sana gördüm Öldüğümde her şey gördüm Seni göremeden yüzüne gömüldüm Ellerin avucumda görüldüm Son kez bana gülümse sen öldüm içimdeki izin